Merhabalar, efendim hoş geldiniz. Sevgiler, saygılar, sağlıklı günler dilerim. kolyo Gümüş konusunda size bir takım değişik bilgiler aktarmak istiyorum. Bu konuyla ilgili beyniniz varsa yapacağınız biliyorsunuz. İtiraz ettiğiniz bir konu varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu çok eskiden beri bilinen bir tedavi yöntemi. Özellikle yara tedavisi açısından ön plana çıkıyor. Bunu belirtmem lazım. Bazı hastalıkları iyi geldiği söyleniyor. Yani kanserden tutun, AIDS'e kadar, onunla da ilgili küçük bir takım bilgiler vereceğim. Özellikle mikroplara karşı, bakterilere karşı güçlü olduğu yönünde bir takım deliller var. Söylediğim gibi AIDS ve onun virüsüne karşı etkili olduğu söyleniyor. Virüslere karşı etkisinden dolayı da son zamanlarda COVID-19 pandemisinin sebebi olan SARS-CoV-2 virüsüne karşı da pazarlandığını görüyoruz. Acaba bunların temelinde neler yatıyor? Hani başta tahminlerinizin tersine farklı bir görüşle ortaya çıkacağım. Bu da son iki yapılmış yayınla ilgili. Kolloidal çünkü bunlar son derece küçük gümüş parçacıklarından alışıyor. Bunlara nanopartikül adı veriliyor. Yani nano parçacıklar Çok çok küçükler ve gözle görülme ihtimalleri yok. Dolayısıyla Sonuçta göreceksiniz pazarlanan maddelerin en büyük farkı da bundan köken alıyor. Bakteri duvarını, bağlarını parçalarak yok ediyorlar. Aynı zamanda bakterinin DNA'sını da parçalıyorlar. Yani mikrobun bütünlüğünü ortadan kaldırıyorlar. Yara bakımı açısından büyük faydası var. Özellikle Gümüş emdirilmiş olan bir takım yara bantları var. Hatta bizde de çok kullanılan yanıklarda kullanılan silverdin diye bir krem var biliyorsunuz. O da gümüş içeriyor. Dolayısıyla açık yara, yanıklardan oluşan yara ve enfekte yaralarda etkili olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Hastalıklarda kullanımı konusunda hemen hemen hiçbir insan çalışması yok. Bütün bunların hepsi deneysel çalışmalar, yara haricinde. Yani kanser vesaire gibi bir takım özel hastalıklarla ilgili çok az yayın var. Sadece bir tane kistik fibrosi gibi genetik bir hastalıkla ilgili yayın var. Onun haricinde başka bir şey yok. Mantarlara karşı etkisi bilinmiyor. Kanserle ilgili hiçbir yayın yok. Onu özellikle altını çizmek istiyorum. Peki AIDS virüsüne karşı etkisi nasıl oluyor diyecek olursanız. Önce küçük bir hatırlatma yapalım. Çünkü bu aldığınız gümüş karaciğerde, kemikte ve böbrekte birikiyor. Gözde de birikiyor, atılamıyor. Özellikle deride birikmesine bağlı olarak deride bir takım renk değişiklikleri meydana geliyor. Bu mavi adam deri hastalığı nedeniyle gümüş kullanmaya başlamış. Sonra da gümüş içmeye başlamış. Bu rengi almış. Tahmin edebiliyorsunuz. İşte renk değişikliğinin sebebi de bu. Fakat bu amca da 63 yaşında kalp krizi ve felç nedeniyle hayatını kaybetmiş. Bu saçlara bakıldığı zaman... Yaşlı gibi görünüyor ama aslında yaşlı değil. Bir de çok önemli bir konu var. Gümüş kan beyin bariyerini aşıyor. Çünkü biliyorsunuz beynimizin kandaki bir takım maddelerden korunması için özel bir baraj var. O barajı geçmek gerekiyor. Onun için ilaçların bir kısmı da geçemez kan beyin bariyerini. Geçmesi hiç iyi bir şey değil. Ama beyinde iki ile ilgili elimizde bir bilgi yok. Ama bunu olumsuz bir yan olarak düşünebilirsiniz. Söylediğimiz gibi yararı lokal yara dışında yok. Zararı, birikimle bağlı olarak olabilir. Fakat yapılan yayınlarda da çok çok yüksek miktarda alındığı zaman sıkıntı yaratıyor. Zaten o zaman da renk değişikliği oluyor. Dolayısıyla durduruluyor bu alım. Peki, bizde piyasada standart olarak satılan şeylerin içerisinde bir kere partiküllerle ilgili hemen hemen hiçbir bilgi yok. O yüzden kullanımı tamamıyla alakasız diyebilirim. Ağızdan kullanımıyla ilgili hiçbir yarar söz konusu değil. Birazdan bahsedeceğim. Burun spreyiyle kullanımı da öneriliyor. Özellikle mikroplara, bakterilere karşı. Şimdi iki tane yayın var. 2020 yılında çıkmış. Çünkü neden? Covid nedeniyle pazarlama çok artmış durumda. Ve fakat bu yayınlardan bir tanesinde deneysel olarak Covid-2 virüsünün, biz de biliyorsunuz acı reseptörü diye bir reseptöre bağlanıyor. Onu engellediği ortaya çıkmış. Ama bu deneysel, Sadece kullanımı hani dezenfenktan olabilir. Hatta maskelerde gümüş kullanılabilir diye söyleniliyor. Bunun üzerine Aralık ayında da Amazon'da satılan gümüş barındıran içerikleri bakılmış. Bunlar ionik gümüş içeriyorlar. Yani kolyoidal değil. Partikül boyutları belirsiz. O yüzden geçerli değil. Ama COVID için pazarlanıyor. Yani deneysel olarak kullanılan gümüş suyuyla pazarlanan gümüş suyu arasında bir fark var. Fakat buna karşın Hala onlar ısrar ediyorlar. Diyorlar ki COVID'e de etkili bizim sattığımız ürünler. Aslında bu hikaye nereden başlıyor? 2018'inde Amerikalı aktris Gwen Patrol, Doktor Mehmet Öz'ün şovuna çıkıyor ve diyor ki ben çocuklarımı hep nazal gümüş içeren sprey kullanıyorum ve o yüzden hiç hastalanmıyorlar. Yani bu öykünün başlangıcı aslında pandeminin öncesine geçmiş durumda. Ama... Gwen Petrov, aktrist olmanın yanında bir sağlık gurusu haline dönüşmüş durumda. En son COVID ile ilgili yaptığı öneriler nedeniyle de Amerikan Hekimler Birliği tarafından kınandığını da ekleyelim. Ve böylelikle videomuzu bitirelim. Efendim kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın.